Çahtere otunun bir diğer ismi sarılık otudur. Adından da anlaşılacağı üzere özellikle karaciğer ve karaciğer kaynaklı hastalıkların tedavisinde kullanılır. Karaciğer rahatsızlıklarının yanı sıra alerjik reaksiyonların tedavisinde de kullanılır. Çahtere otu mide dostu bir bitkidir. Kronik kabızlık çekenler için kullanıma uygundur. Yüksek dozda kullanıldığında müsil etkisi vardır ve idrar söktürücü özellik gösterir. Kabızlık tedavisinde kullanılırken bu etkilerinden dolayı mide ağrısına sebep olabilir. Toplanma süresi Mayıs ayından Ekim ayına kadardır. Bu bitkinin tümü aynı şekilde kurutulmaz. Yaprakları, çiçekleri ve kökleri ayrı ayrı kurutulur.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 Safra salgılarını arttırır. Safra kesesi sorunlarının tedavisinde kullanılır. Deri hastalıkları için iyileştirici etkisi vardır. Kaşıntı ve durumlarda kullanılabilir. Damar sertliğinin tedavisinde kullanılır. Karaciğer vücuttaki tüm toksinleri toplayan ve vücuttan atılmasını sağlayan bir organdır ve safra ile bağlantılı çalışır. Şaftere otu vücudu terleterek toksinlerin atılmasına yardımcı olur. Böylece karaciğer sağlığının korunmasına da yardımcı olur. Uygun dozlarda kullanıldığında mide ağrısı şikayetlerinin giderilmesine yardımcı olur. Sedef hastalığının tedavisinde kullanılmaktadır. Yüz ve vücutta çıkan sivilcelerin tedavisinde kullanılabilir. Demlenmiş soğutulmuş şahtere çayı tonik olarak kullanılabilir. Şahtere otunun ayrıca kepek önleyici özelliği de bulunmaktadır. Hemoroid, basur tedavisinde kullanılır. Yüksek tansiyonu düşürücü etkisi vardır. Kanı ve böbrekleri temizler. Yatıştırıcı etkisi vardır. Ekzama tedavisinde şahtere otu kekik ile birlikte demlenerek kullanılabilir. Balla tatlandırılıp soğuduktan sonra içildiğinde düzenli kullanımda tedavi edici etkisi görülür. Karaciğer tıkanıklığında şahtere otu ile birlikte demlenen ayrık otuna yine balkonulup tatlandırıldıktan sonra soğuk olarak tüketilebilir. Gözdeki çapaklanma probleminde şahtere otundan demlenen çay ile göze pansuman yapılır. Bu esnada otun iyice süzülmesi gerekmektedir. Şahtere otunu çay olarak demlemek için bir bardak sıcak suya bir çay kaşığı ot koymanız yeterlidir. Demlendikten sonra soğuk olarak tüketilebilir. Ayrıca bir litre suda iki yemek kaşığı şahtere otu 5 dakika boyunca kaynatıldıktan sonra soğutulur ve günde dört defa yemeklerden önce birer çay bardağı da kullanılabilir.